Böyle bir günde video yapmak zor, 3 gündür yaşananlar, ülkemizde hakikaten akıl almaz şeyler, normal değil. Yaşanan deprem çok çok çok büyük, yani büyük olmasının iki sebebi var, Bir zaten büyük bir deprem artı 2 deprem üst üste ve yüzeye çok yakın. O yüzden şiddet açısından bakacak, uluslararası kadar muazzam bir şey yaşadı Türkiye. Ama yine de bu boyutta bir çöküş, bu boyutta bir çaresizliğin olmaması lazım. Hayır ben enkaz altından insanların çıkarılamamasına değinmeyeceğim. Zaten bu oyuna konuşuluyor bu konularda. Çok sorun var, çok aksama var. Ama açıkçası bu boyutta bir çöküş olunca, bu kadar çok bina çökünce zaten çıkaramazsınız çoğu insanı maalesef. Biz hatayı daha önce yaptık. O kadar çok hatalıyız ki hepimiz. O yüzden bugünkü videomda eğer müsaade ederseniz ve bana kızmazsanız, Neleri daha doğru yapmalıyız'ın üzerine duracağım. Hayır hayır öyle müteahhitlere, denetim örgütlerine, devlete falan seslenmeyeceğim. Orada hataları ne olduğu belli. Ben size sesleneceğim. Vatandaşa, sizin benim gibi insanları biz neyi farklı yapmalıyız. Bir, doğru insanları başımıza getirmeliyiz. Doğru vaatlerle. Yani eğer sizin seçim kriterleriniz arasında bu adam gelsin, imar affı çıkarsın, bu hanım gelsin, imar yasası gevşetsin, ben bir kat daha yapabileyim buraya... Bunlar önceliğinizse kusura bakmayın. Başımıza gelecekler belli. Türkiye'nin büyük bir bölümü çok aktif deprem kuşağında. Ve bu depremler eninde sonunda oluyorlar. Mutlaka İstanbul'da büyük bir deprem olacak. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl kimse bilemez ama mutlaka olacak. falcı olmaya gerek yok. Ve senin seçim kriterinde seçtiğin insanlarda hem yerelde hem devletin üst yönetimindeki ana kriterin rantsa, gayrimenkulüme af gelsin, faizler düşsün gayrimenkulün fiyatı yükselsin bir kat daha çıkabileyimse o zaman kusura bakma başımıza gelecekler belli hak ediyorsun demiyorum ama başına gelecek belli yapma şunu doğru insanı seç 2 ahlaklı olun kardeşlerim ahlaklı olun yani şu anda borsada yaşanan ahlaksızlığa akıl alabiliyor mu ya 3 gün o borsa niye açık bilmiyorum deliriyorum 3 gün açık hadi sen niye gidiyorsun işlem yapıyorsun ellerin kırılsın ya Çimento hissesi alıyor, öbürünü satıyor. O zavallı deprem bölgesinde 400 bin civarında borsa yatırımcısı varmış. Bugün okudum bir rakama göre. Onlar enkazın altından sana seslenebiliyor mu? Diyorlar ki ya onlar da işte sattılar belki paraya döndüler. Öyle değil ya. Onlar can derde neyi satacak? Ayrıca yok mu bir devlet ya? Hisse de teminat gösterirsin. Verirsin büyük uzun vadede kredi adam rahatlar. Kapatın şu borsayı. Dedik 3 gündür. Ancak bugün kapattılar. Zarar 35 milyar dolar. 35 milyar dolar. Şimdi bazı sivri zekalılar diyecek ki o para geri gelir. Hayır efendim geri gelmez. Geri gelse de o kaybedenlerin cebine gelmez. Düşükten onları toplayan aç gözlerin cebine gelir o. Yani delirmek mümkün değil. O yüzden lütfen ahlaklı olun. Her konuda inşaat yaparken ahlaklı olun ya. Ne demek malzemeden çalmak ya? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Ne demek ben dükkanımı genişletiyorum diye sütun kesmek? Bu nasıl bir ahlaksızlık ya? Yapmayın. Ahlaksızlık bizi yiyip bitiriyor. Bizi tüketiyor. Ve pek çoğumuz bunda sorumluyuz. Kaçak katı çıkarken sorumluyuz. Sütunu keserken sorumluyuz. Sırf rant uğruna yanlış insana oy verirken yanlış seçimleri yaparken sorumluyuz. Şunu yapmayın. Üçüncüsü lütfen biraz uzun vadeli düşünün. Sen bugün bir bina satın alıyorsan, bir bina inşası yapıyorsan bunun 20-30-40-50 yıl dayanması lazım. Türkiye'de 20-30 yılda 40 yıla kalmaz. Büyük depremler yaşanacak. Uzun vadeli düşün. Herkes kısa vadeli karı rantın peşinde. Bir inşaat yapıyorsan orada insanlar yaşayacak. Uzun vadeli düşün. Sen bir yatırım yapıyorsan uzun vadeli bir yatırım yap. Yani yatırım yaptığın inşaatı iyice araştır. Uzmanlarla konuş. Deprem bölgesini incele. Bu pisliklerin sırf ranttan para kazanan pislik müteahhitlerin para kazanmasına izin verme. Onlar çünkü sadece binayı dikmeye çalışıyor. Pek çoğu. Hepsi değil tabii. Aralarında çok dürüstleri var. Adam gibi bina yapıyor. Gidin onlardan alın. Araştırın kardeşim. Öyle peynir ekmek gibi ev alıyorsun. Ne? Rant olacak. Değerler çok artacak. Yapmayın şunu. Zaten ömrüm boyunca nefret ettim gayrimenkul yatırmışımda. Hep de burada söyledim. Gayrimenkul sevmiyorum kardeş Çünkü eninde sonu bizi götürdüğü bu aç gözlük oluyor. İhtiyacın olan barıncan evi elbette satın al. Ama yatırım nedir ya? Yatırım demek bu gayrimenkulün değerini acayip zıplatıyor ve haklı haksız bir sürü dandik inşaattan insana para kazanıyor. Bundan dolayı daha dandik müteahhitler devreye giriyor. Daha da dandik binalar yapıyor. Başımız derde giriyor. Barınacağın kadar al. Bundan para kazanmayı düşünme. Dördüncüsü. Kendine eğit be kardeşim. Ne demek harpla yıktılar? Geri zeka almışsınız siz ya. Var bunu görüyorum. İnanıyor millet. Amerika'nın gemisi oraya yanaştı, oradan harp yarattı. Harp ne biliyorsunuz ben size söyleyeyim. Harp biliyorsunuz H -A, A R P. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi? Bir. Hırsızlık. Hırsızlıktır harpın birinci şeyi. Malzemeden çalarsan, inşaattan çalarsan, demirden çalarsan çökersin. Harpın birincisi bu. İkincisi akılsızlık. Ya deprem bölgesi üzerine yaşıyorsan... ...akıllı olacaksın biraz. Araştıracaksın... ...bileceksin neler başına geleceğini. Akılsızsın. Üç. Adam sendecilik. Ya olmaz bir şey ya. 30 yıl dayanır... 10 yıl dayanır bir şey olmaz bize ya. Ya bugün bir video izliyorum. Videoda İzmit'teki... ...Tavşancı diye bir bölgeden bahsediyor... Orada bir belediye başkanı muhteşem bir iş yapıyor zamanında ve imar getiriyor. iki katı, üç katı üzerine çıkamıyor binalar. Bu sayede İzmir'teki o büyük depremde kimsenin burnu bile kanamıyor. Şu anda orada bir şerefsiz emlakçı var. Lütfen videoyu bulun. Linkini aşağıya bırakıyorum. Şikayet ediyor heriften biliyor musunuz? O ölen adam ağızdan. Hala şikayet ediyor. Şikayeti konusu ne? Onun yüzünden buralar gelişmedi, binalar yapamadık. Diyor. Olan onun yüzünden hayatta kaldı. Hayvan ola hayvan. Yani gerçekten dinilmemek gerçekten çok mümkün değil. Neydi harpin 3 harfi hatırlayalım? H- Hırsızlık, A- Akılsızlık, A- Adam sendecilik. Sonra ne var? R var. R ne? Reyi söyleyeyim mi size? R- Rüşvet. Rüşvet yiyor insanlar. Her yerde rüşvet var yahu. Bu Türkiye'de bu hükümete falan da bağlamayın. Siyasi bir şey yapmıyorum. Hep vardı ama iyice koturdu bence. Rüşvet yahu rüşvet bizi tüketiyor. Adam inşaatı yapıyor. Ruhsatı alamaması lazım. Veriyor rüşveti alıyor kardeşim. Adamın binasında soruma kendisi de orada yaşıyor ha. Geliyor zabıta bunu yıkmamız lazım. Kaldırmamız lazım. Rüşveti veriyor aşıyor. Rüşvet bizi yiyip bitiriyor. Ve son olarak da particilik. Particilik. O benim partimden onun imarına izin verelim. Bu benim partimden buna destek verelim. O benim partimden değil. Oraya hizmet vermeyelim. Ya arkadaş böyle particilik olur mu? Bakın net söylüyorum. Yaşanan şey... Bu depremde yaşadıklarımız, 99'da yaşadıklarımız terörün çok üstünde sorunlar. Bu ülke terör konusunda nasıl güç birliği yaratıyorsa, nasıl terörün üzerine gitmek için kaynak yaratabiliyorsa, nasıl terörün üzerine gitmek için doğru kanunları hızla çıkarıyorsa, nasıl terörün t'sine değen vatan haini ilan edip perişan ediliyorsa, aynısı burada da yapılmalı. Deprem hazırlıkları konusundaki her engel vatan hainidir. Türkiye'nin en büyük ulusal güvenlik sorunu depremdir. Düşünebiliyor musunuz? Bu büyüklükteki bir depremin İstanbul bölgesinde olduğunu, can her yerde can, yanlış anlamayın. Oradaki canları da içimiz yanıyor, buradaki canlara da içimiz yanacak. Ama İstanbul bir sorun daha var. İstanbul ekonominin merkezi her şeye geldik buraya yığdık Allah kahretsin. Berbat politikalarla. Sırf İstanbul değil. İzmit'ten İstanbul'a buradan Çorlu'ya kadar sanayinin %60'ı burada, bankalar burada, her şey burada. Ve bu deprem olacak. Bundan daha büyük ulusal güvenlik problemi olabilir mi ya? En büyük problemimiz bu. Terörle ettiğimiz mücadelenin yüz katını bunla etmeliyiz. Buradaki en ufak ne bileyim rüşvet yediği için o binanın demirinden bir gram eksiğine razı olan adam idam edilmeli benim gözümde. Daha büyük ulusal güvenlik sorunu olur mu? İstanbul depreminde bir süre hesap yapılıyor. hocanın hocanınkini izledim 200 bin yakın ölüm olur diyor. Allah, Allah göstermesin ölümleri. Ama o konu o değil. Sırf İstanbul ekonomisi çöktü mü bizim ulusal güvenliğimiz biter biliyor musunuz? Ben ülkenin bağımsızlığına endişe ederim. Ve bu şu anda tek gündem olmalı ya. Bakın tekrar söylüyorum terörden daha büyük bir gündem bu. Ve nasıl terörün üzerine gidip başarılı olmuşsak bunun üzerine gidip başarılı olabiliriz zaman tek gündem bu olması lazım. Ve bu gündeme halel getiren herkesin perişan edilmesi lazım. Perişan. O müteahhitin, o denetçinin, oraya ranta izin veren, o belediye yönetisinin perişan edilmesi lazım. Ya Bugün dinliyorum Kahramanmaraş meyriyesine gitmişler demişler ki alttan fay geçiyor beyefendi. bunu imarını ona göre yapalım. Ben size inanmıyorum demiş. Neyine inanmıyorsun lan? Neyine inanmıyorsun ya? Neyine inan? Bilim mi bu? Bilim gösteriyor belli. Akıl almaz. O yüzden rüşvet bizi perişan ediyor. Harpın reisi ve en sonunda da P'de de particiliklerimizi perişan ediyor. Harp bu işte. Hırsızlık, akılsızlık, adam sendecilik, rüşvet ve particilik. Bunlar olmasa ne o Amerika'nın gemisi bizi yıkar ne üstümüze atom bombası atsalar bize bir şey olur. Bu yüzden bize rol düşüyor kardeşlerim. Biz yapacağız yani. Biz beni izleyen kaç kişi olur bugün bilmiyorum 1000, 2000, 3000, 5000 siz de etrafınızdaki 1000 kişiye daha anlatsanız bir sürü insana ulaşırız. Biz yapacağız. Doğru insanları başımıza seçeceğiz. Kendimiz rantın peşinde koşmayacağız. Kendimiz ahlaklı olacağız. Kendimiz hayattaki önceliklerimizi doğru belirleyeceğiz. Yeter. Gerçekten yeter.